Merhaba teknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin 2021 yılındaki en iddialı telefonlarından biri olan Mi 11'e yakından bakıyoruz. Arkadaşlar sizlere League of Legends Wild Rift'ten bahsetmek için videomuzda çok kısa bir ara veriyor. Wild Rift dünyanın en fazla oynanan bilgisayar oyunu League of Legends'ı mobil cihazlarımız için tamamen baştan tasarladığı 5x5 e rekabetçi mobil oyun. PC versiyonuna göre oyun süreleri daha kısa. Ayrıca Wild Rift tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe. Türkçe derken sadece metin değil arkadaşlar seslendirmeler de dahil olmak üzere tüm detaylar dilimize uygun hale getirilmiş. Şunu da belirtmem gerekir ki oyunda para karşılığı herhangi bir avantaj elde etmez söz konusu değil. Bu arada oyun mobil platforma aktarılırken öyle dümdüz aktarmamışlar. Pek çok yeniliği de beraberinde getirmişler. 150 kişilik geliştirici ekibi oyunun kontrolleri üzerinde çok fazla emek harcamışlar. White Rift'i iyi güzel bir telefonda oynuyorsanız 60 fps ve yüksek kalitede oynayabiliyorsunuz. Tabi düşük özellikli telefonlarda da temel oynanıştan ödün vermeden rekabete girebiliyorsunuz. Henüz denemediyseniz League of Legends Rift'i açıklama kısmındaki bağlantılardan telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca şimdi videomuza devam edelim. Mi 11 günümüzdeki en güçlü Android telefonlardan bir tanesi bu da ilk defasında Dragon 888 işlemciyi kullanmasıyla birlikte oluyor arkadaşlar. Hatta satışa çıkmasın ardından sadece 5 dakika geçiyor ve 350 bin adet sipariş alıyor telefon. Böyle de bir başarısı var. Gelin kameralarla hızlıca başlayalım. Neler vaat ediyor bir görelim. Arkada üçlü bir kamera dizilimimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 108 megapiksel değerinde ve f1.85 diyafram değerinde taşıyor. Bu lens geniş açılı ana lensimiz. Standartında 16 megapiksellik çekimler yapıyor. İkinci kameramız ultra geniş açılı lensimiz arkadaşlar. 123 derecelik bir görüş açısı var arkadaşlar. Derecesi o şekilde ve f2.4 diyafram değerini taşıyor. Son lensimiz olan makro kamerası da 5 megapiksel. Geniş açılı ve ultra geniş açılı lensimiz bir arada atlı üstü şekilde sıralanmış. Bunlar bir çerçevenin içinde arkadaşlar. Bu çerçevenin dışında bir çerçeve daha var. O çerçevenin içinde makro lensimiz ve flaşı görüyoruz. Gündüz çektiğim fotoğraflarda detaylarda herhangi bir sorun görmedik. Renkler telefonun ekranında oldukça güzel gözüküyor. Düşük ışıklı ortamlara geçtiğimiz zaman kumlanma çok fazla yok. Yalnızca gece modu Modu çekimlerde bu telefonda da tabii ki de var. Gece modu kontrastı bir tık düşürüyor gibi geldi. Yani böyle renkler sanki siyah beyaza doğru kayacakmış gibi. Bu arada ultra geniş açılı modda da gece modunu aktif edebiliyoruz. Gece modunu aynı zamanda bir yerde daha kullanabiliyoruz arkadaşlar. O da tabii ki video tarafı. Makro kamerasından da bahsetmek gerekirse yine beklediğimden iyi çıktı arkadaşlar. Böyle nesneyi yakınlaşayım, çiçeği, böceği çekeyim vesaire gibi dertleriniz varsa işinizi görecektir. Bunun yerine telefoto olsaydı vesaire diye de düşünüyor olabilirsiniz. Tabii makro kamerayı yine video içinde kullanabiliyoruz. Video tarafına baktığımız zaman çözünürlüğümüz 8 K'ya kadar çıkabiliyor. 8K'da 30 veya 24 kare. 4K'da da maksimum 60 kare çekebiliyoruz. Bunu hatırlatalım. Görüntü sabitleme özelliği de var. Güzel yapıyor. Fena değil. Ancak mesela bir mod var. Bu Samsung cihazlarda da alışmıştık arkadaşlar. Ultra sabitleme çalıştığı bir mod. Bu modu sadece 1080p 30 karede kullanabiliyoruz. 4K'da HDR10 Plus. 8K'da da HDR10 videolar için renkleri optimize edebiliyor. Tabii ki de bunun için cihazınızın desteklemesi ekranın desteklemesi lazım. Bunu da hatırlatalım. Video tarafında süper makro modunda yine 1080p'den ileri gidemiyoruz. 20 megapiksellik bir ön kamera bizleri bekliyor bu arada. Örnek fotoğraflar zaten arka planda dönüyor arkadaşlar. Güzel diyebileceğimiz ancak sanki böyle bir tık daha da iyi olabilirmiş işte diyebileceğimiz bir kamera aslında ön kamerası. Aynı zamanda ön kamerada hayal kırıklığı yaratan noktalardan bir tanesi şu. Sadece 1080p video çekebiliyor. Hani günümüzde böyle pandemi koşulları görüntülü görüşme vesaire gibi şeyler önemliyken ön kameranın kalitesi bir tık daha güzel olabilirmiş diyebilirim. Yine ışığın az olduğu ortamlarda bir tık daha iyi çekmesini de bekliyordum açıkçası. Evet arkadaşlar şu anda sesimi Mi 11'in mikrofonları üzerine duyuyorsunuz. Yani bu şekilde kayıt yapabiliyor. Şimdi kamerayla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Gelin birazcık da tasarıma, ekrana falan filan bir bakalım neler sunuyormuş. Öncelikle arkadaşlar çok büyük bir ekranımız var. Bunun yanında da bu ekranımız kavisli. Bu kavislere yanlışlıkla dokunurum vesaire gibi derdiniz olmasın. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Hani ne kadar alan aktif olsun veya deaktif olsun gibi bir seçenek sunmuş sizlere. Yanlışlıkla dokunmanın önüne geçiyor böylece. 6.81 inçlik amoled bu ekranı tek elle kullanmak birazcık zor tabii ki de. Yani telefonun boyutundan dolayı. Zaten buna çok değinmeye de gerek yok aslında. Ama burada şöyle bir detay da var. Kavisli telefon dedik. Kavisler tutuşa olumlu bir katkı sağlıyor. Ekran büyük dedik ama çözünürlük de güzel arkadaşlar. 3240x1440 çözünürlükle birlikte geliyor. Bu büyük ekranda da gayet keyifli oluyor. Ayrıca bu çözünürlükte de 120 Hz'lik bir tazeleme hızını bizlere sunuyor telefon. Yani amiral gemisi bir cihazda ekrandan ne bekliyorsak aslında günümüz koşulları için Mi 11 bizlere bunu vaat ediyor. Ayrıca bu ekranımız yine Gorilla en yeni teknolojilerinden bir tanesi olan Victus ile birlikte korunuyor. Telefonun içerisinde MMC ya da Mİ, MC nasıl okuyorsanız artık böyle bir teknoloji barındırıyor arkadaşlar. Şimdi ekranımız 120 Hz dedik, bu 120 Hz'e onun katkı sağladığını düşünebilirsiniz aslında. Mesela bir video izliyorsunuz, 60 FPS bu video. Aralara çeşitli kareler atarak onu 120'ye tamamlamaya çalışıyor. Ekranda parmak izi okuyucumuz mevcut. Tabii ki de bir amiral gemisinden bahsediyorsak, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Gayet güzel, hızlı çalışıyor, herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada şunu da eklemem lazım, bu parmak izi okuyucumuz aynı zamanda kalp atış hızımızı da ölçebiliyor. Üzerine bir süre basılı tutuyorsunuz, belli bir ölçümünü yapıyor ve size söylüyor. Bu da gördük zaten arkadaşlar. Yine tasarımla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ön taraftaki kamera deliğimiz gerçekten çok küçük. Yani ekranın birçok kısmını bize bırakıyor aslında telefon. Arkadaki ikili gibi duran aslında üçlü olan kamera tasarım hilesini ya da buna hile demesiniz adını ne koyarsanız koyun. Ben beğendim. İlk baktığınızda böyle sanki iki tane kamera varmış gibi gözüküyor. Orası derli toplu olmuş. Kamera çıkıntısı elbette birazcık var. Masaya koyduğunuz zaman şöyle inceden sallanıyor. Burada bu kameraların altında tasarımı tamamlayan böyle sade duran, abartılı olmayan bir Xiaomi logosu görüyorum. Arka taraf çok az da olsa parmak izi bırakıyor bizdeki rengi açık bir renk olduğu için çok belli olmasa da koyu renklerde bir tık daha belli olacaktır. Bu. Bizdeki standart tasarımın yanında bir de arkası deri olan modeli var. Arkayı deri kaplamışlar. Bu deri olmayan versiyonda ağırlık 196 gram. O versiyonda yani deri olanda değişimin değişmez mi orası hakkında şu an bir fikrim yok arkadaşlar. Hoparlörlerimiz stereo. Alt taraftaki hoparlör ızgarasını böyle bir ses dalgası şeklinde yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Ve telefonu gerçekten gerek müzik dinlerken gerek bir şey izlerken güzel ses verdiğini, doldurduğunu söyleyebilirim. Ses demişken 3.5 milimetrelik bir jack girişi Yok, bunu da hatırlatalım. Genel olarak tasarım derli toplu olmuş. Ben beğendim diyebilirim. Hani arka taraftaki bu kamera dizilmeni beğendiyseniz özellikle ve büyük bir telefon sizler için sorun değilse bence tasarımı sizler de beğenmişsinizdir zaten. Yani premium hissiyatını bana kalırsa telefon rahat bir şekilde uyandırıyor arkadaşlar. Şimdi gelin birazcık da donanımından bahsedelim. Xiaomi Mi 11'de günümüzün en gelişmiş işlemci platformlarından bir tanesi olan Snapdragon 888 mevcut. Hatta dediğim gibi bu işlemci dünyada kullanan ilk telefon olma ünvanına sahip. Maksimum 2.84 GHz hızına kadar çıkmış ve 5 nanometre mimariye sahip olan bu işlemci Mi 11 gibi yeni nesil amiral gemilerinin hızından, batarya performansına 5G bağlantısından kamera performansına kadar aslında her detayda boy gösteriyor. Artık daha çok enerji tüketimine neden olan ekran, kamera ve 5G bağlantısına rağmen Mi 11 işlemci sayesinde yüksek performans ve dengeli bir enerji tüketimi sunuyor. Snapdragon 888'deki Adreno 660 grafik işlemcisiyle bu anlamda bir önceki nesne göre %35 daha hızlı olan Mi 11, yüksek grafik isteyen oyunlarda yapay zeka çekirdekleriyle sayesinde hem aşırı güç tüketmiyor hem de aşırı ısınmıyor. Elimizdeki versiyonda 8GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip olan Mi11. Tüm donanım birimlerini bir arada düşünürsek 2021'in şimdiden en iyi telefonlarından bir tanesi desek yanlış olmaz aslında. 4600 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor bu arada Mi11'de. Mi11'in de kutusundan şarj aleti çıkmıyor ve artık bu kutudan şarj aleti çıkmama meselesi günümüzde artık konuşmamız gereken bir hal haline geldi. 55 wattlık hızlı şarj meselesi var telefonda bu arada yaklaşık 45-50 dakika gibi bir sürede %100 şarjı ulaştırabiliyor kendisi. Bir de eğer desteklen bir kablosuz şarj cihazınız varsa 50W'ta kablosuz hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca tersine kablosuz şarj meselesi de var yani cihazın arkasına başka kablosuz şarjı olan bir cihaz koyuyorsunuz ve 10W kadar hızıyla şarj edebiliyor. Bu arada bu kutudan şarj aleti çıkma meselesinde 11 de şöyle oldu. Çin'de ilk etapta aslında kutunun yanında hediye olarak bazı insanlar bu alete ulaşabildi. Tabii ki de ülkemizde satışa çıktığı zaman böyle bir durum olur mu? Böyle bir güzellik yaparlar mı? onu şimdiden kestirmek güç. Şimdi gelin bir tık oyun bakalım bir 15 dakika bakalım şarjı ne durumda olacak ne kadar ısınacak vesaire bunları gözlemlemeye çalışalım hep beraber. Oyun testimizde bu sefer bir Asphalt 9'u deneyelim dedik. Oyun oldukça akıcı bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Hakikaten de ekranda oynaması eğlenceli oluyor. Oyun testimizde bu sefer Asphalt 9'u deneyelim dedik arkadaşlar. Başlarken şarjımız yaklaşık %68'deydi. Bunun yanında sıcaklığımız da dışarıdan ölçebildiğimiz kadarıyla 31.2 derece olarak çıktı arkadaşlar. Şarjımız %6'lık bir kayıp yaşadı. Yani %6 %5 arası bir kayıp yaşadı. Aslında fena diyemeyiz. Çok iyi değil çok da kötü değil gibi aslında ortada bir değer. Kendisi ancak sıcaklık olarak mutlu etti. Çünkü sadece 2 derecelik yine dışarıdan ölçebildiğimiz kadar bir yükselme oldu. 33.2 derece yükseldi. Burada işlemcinin aslında ne kadar serin çalışabildiğini de birazcık sinyallerini vermiş oldu. Oyuna da baktık. Artık son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Çin'deki fiyatına baktığımız zaman yaklaşık 4500 TL civarında satıldığını görüyoruz. Ülkemizde de vergiler eklediğiniz zaman bu fiyatın 9000-10000 bandında olacağını tahmin etmek aslında yanlış olmaz. Genel Genel olarak derli toplu bir tasarım, gayet güzel bir ekran ve oldukça iddialı bir donanımla birlikte gelmiş mi Ülkemize satışa sunulduğu zaman da bu telefonun olacak olan ilgiyi oluşacak olan ilgiyi daha doğrusu ben de merak ediyorum. Onu da hep birlikte göreceğiz zaten. Ancak şu ilk bakışta baktığımız zaman telefon genel anlamıyla güzel oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yine yorumlar kısmından bizleri belirtmeyi unutmayın. Yine kafanızda takılan herhangi bir şey varsa onları da yazabilirsiniz. Bu arada videonun başında bahsetmiştim arkadaşlar League of Legends Wild Rift'i indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bağlantıda ekledik. Unutmayın diye. Ayrıca şurada bir beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknolojisi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.